İlişki danışmanı, ilişki uzmanı veya ilişki terapisti kimdir? Hangi durumlarda bu uzmanlara başvurmak faydalı olur? İlişki terapisti ilişkilerin tıkandığı noktalarda çiftlere yol gösterecek bir uzmandır. E, i̇lişkinizin bozulmamasından önce bu gibi önlemleri almayı tavsiye ederim. Peki, çok teşekkür ederiz.